Tip mandıra bak işinin adamı iyi olmasa bile de rappingin adabı bu değildi oğlum bak beni süntikalı ait olduğunuz çöplükte burnalın ey mikin başına geçti bak deli yazar mı? Bırakalım validen bile bile azlar bite girdiğimizde de Karıştı çarşı pazar Senin de eline veririm Ama bizi boza sokağın başındayım Teflere gidiyorum Sakarya'dan çıkacak bir adam arıyor Sanırım birisi beni şu anda arıyor Göztepe, İstanbul, Bağcılar kardeşim duruyor Bu bite girdiğimde Sokağın başındaydım Tefledi bende yazıcam aga ama hemen caydı Sikime uçuş 26. bölge. Mondraya mike da hazır insanlar kıskaçtır bak. Gençler olaya hazır biraz yavaş gitmelisin. Yoksa canınız acır Mustafa abi gelirse Kafanı harbi kazır 26. zeyi. Kurduğumda epey gençtim ben de senin gibi homi. O yollardan da geçtim Kaşıkta verip kepçeyle. Aldılar zamanında beni durduramazsın artık. Attığın o kazıklarla merhametim yok. Beni kızdıran çok şey var, zamanı gelir sizde yok olursunuz Pagehop'tan, götünden duyduğu ne varsa Anlatıp hiç şopar, seni almaz oğlum artık Hiçbir Pagehop'tan, beynim yeni evindir artık Göreceğini gördün, ve sen kızım temiz bir versiyondun, çok erken öldün Ne uyuşturucu kullanacak, kadar da kör mü? Gün yüzü hariç bütün yüzleri, gördük <gülüyor>